Teknoloji okuldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster'ın katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın 2. bölümüne karşınızdayız. Bu haftaki oyunumuz geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan Modern Rape 2 ben Lord Biliyorsunuz bu oyun şu anda erken erişimde arkadaşlar. Yani tam sürümü henüz çıkmış değil. Dolayısıyla oyunda bazı optimizasyon sıkıntıları olabilir ya da böyle ne laglar görebilirsiniz. Bunları mazur görmenizi talep ediyorum sizden. Sonuçta Türk imzası taşıyan bir oyun. Bunu da Görmezden gelmeyelim. Şu anda bir Bricknard ee, parlaklık şeylerini seçtik. Oyuna başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bakalım bir Türkçe yaması gelmişti. Bu bakalım İngiliz. Şuradan dili değiştirelim. Evet Türkçe'yi seçelim. Ve bitti diyelim. Benim lord arkadaşlar %100 Türkçe. Yani yapımcılar zaten Türk olduğu için Türk e, dil desteğinde oyunun çıkışına yetiştiriler. Bu açıdan bizler için önemli bir oyun. Bu ee, bildiğimiz RPG'lerden biraz daha sıra dışı. Hani normalde RPG'lerde bir hikaye vardır ve o hikaye üzerine oynarsınız. Fakat bunda hikayenizi kendiniz yaratıyorsunuz. Bu açıdan da bizler için önemli diyebiliriz. Bu arada ben şunu belirtmek istiyorum size arkadaşlar. Ben daha önce hiç ee, oynamadım. Açıkçası Mount Blade ilk oyunda da oynamamıştım. Dolayısıyla bu benim e, ilk tecrübem diyebilirim. O yüzden biraz daha böyle yani farklı şeyler olursa mağazık gömdenizi sizlere Sizlerden rica ediyorum. Biliyorsunuz ilk bölümde Doom oynamıştık. Bu sefer ise Mount Bleach 2 geldi. Çansımıza onu hemen sıcağı sıcağına oynayalım dedik. Haftaya muhtemelen Resident Evil remake 3, remake onu oynarız diye tahmin ediyorum. O çıkacak çünkü. Bu arada Tulpar'la oynuyoruz yine. Geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz Tulpar kullanmıştık. Bu haftada yine Tulpar'la oynuyoruz oyunumuzu. Dolayısıyla... Ama tabi şunu da belirteyim size oyunun sistem gereksinimleri normalde Steam'de yazılanlar çok fazla yüksek değil. Hani e, böyle uçuk sistem gereksinimleri istemiyor oyun. Ama az önce de belirttiğim üzere henüz optimizasyon tarafında bazı sıkıntılar var. Dolayısıyla bilgisayarınız böyle çok çok çok aman aman iyi olsa bile donmalar kasmalar olabiliyor zaman zaman. Bunun da temel nedeni oyununun hali hazırda erken erişimde olması. Yani oyun muhtemelen tam sürüm olarak karşımıza çıktığında herhangi bir sorun kalmayacaktır diye tahmin ediyorum ben arkadaşlar. Evet, şimdi e, karakterimizi yaratıyoruz. Az önce de size söylediğim gibi karakterimizin önceki hikayesinde biz yaratıyoruz. Yani nasıl bir karakter bu? Anası babası ne iş yapıyordu vesaire vesaire bir sürü şey var. Şimdi burada görüyorsunuz e, birçok seçenek var. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz şimdi. Karakterimizin kökenitesi var Anlıyor nası? İmparatorluk. İmparatorluk olsun. İmparatorluğu seçelim. Kardi importörlü düşüşte importör öldürülmesinden binlerce ülken siyasi sürtüşmelerini parçalamaya başlamıştı. Bugün taraflar falan filan. Bunların her biri size çeşitli e, bonuslar veriyor arkadaşlar. Kervan oluşturmak daha ucuzdur. Sefer haritasında atlar için %10 ekstra hız. Ormanlar %10 daha az yavaşlatır. Asker savaşlarından %20 daha fazla tecrübe puanı kazandırır. Karlı topraklar %20 kazandırır. Daha az yavaşlatır, şehir projeleri, soğunan onlara ve kuşatma silahlarına %20 inşaat hızı bonusu. Tamam bunu seçelim. Sıradaki diyelim bakalım sıradaki ne var? Cinsiyetimizi belirliyoruz. Erkek ya da kadın, kadın da maşallah <gülüyor> bayağı bir oldu. Erkeği seçelim biz yüzümüzden türü şöyle. Bunları geçeyim ben çok fazla vakit harcamayayım. Siz zaten şey yaparsınız. Burada arkadaşlar aile seçimimizi yapıyoruz. Bir toprak sahibine hizmet ederlerdi, şehirli tüccarlardı, mülk sahibiydi, zengin sanatçılardı, ormancılarda şehirin ayak takımındalardı. Yani buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Biz bir böyle biraz daha böyle mülk sahibiydi diyelim. Biraz daha elit takılalım. Atletizm ve gönderi sıralar, becerilerin, bunlar da arkadaşlar bizim seviyelerimize puan veriyorlar. Şimdi evet bizim çocukluğumuz. Çocukluğunda öne çıkan özelliğim. Ee, ne diyelim biraz böyle liderlik becerileri diyelim. Hani ordu mordu kurarsak ileride işimize yarar. Sıradaki diyelim köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarlalardaki işlere yardım ederdin. Ayrıca ayrıca ne yapardık biz? Pazarda mal satmak yok. Küçük hayvanlar avlardın. Evet. Küçük hayvanlar avlardık. Böyle bir avcılığımız vardı bizim çünkü. Küçüklükten onu biliyoruz. Ha Büyüyen bir genç için savaş hiçbir zaman uzak değildi. Sen, ben ne yapardım? O arada bunların hepsinin ayrı şeyleri var tabi. Bakalım. Kurnazlık fırlatma silahı avcı yerlerine katıldım. Piyade eğitimi aldım. Evet piyade eğitimi aldım ve askere gitmeye hazırdım. Genç erişkinlik dönemimizde maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarın savaşta bir düşman alt etmekti. Köyünü bir su baskından kurtarmaktı. Toprağa yatırım yapmak, tehlikeli bir hayvan alamaktı. Şehirde bir macera yaşamak. İnsanlarla iyi geçinmekte, yani macera dolu bir yaşam olduğu için bir savaşta bir düşmanı alt etmekte diyelim yani diğerleri çok da maceracı şeyler olduğu söyleyemeyiz. Ailenin bir çoğu gibi sizin hayatınızda savaş yüzünden alt üst oldu arda arkası kesilmeyen ordular evinizi yıkıp yıktı sonunda mülkünüzü sattınız ve baban annen erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duyduğunuz yeni bir şehre doğru yola çıktınız ne var ki oraya ulaşamadınız. Yolda kaldığınız han akıncılarının saldırısına uğradı, ebeveynleriniz öldürüldü ve en küçük kardeşleriniz ele geçirildi ama sen ve erkek kardeşin hayatta kaldınız. Çünkü, çünkü, çünkü, çünkü, çünkü bir akıncıyı akıncılar oyuna getirdiğin yolcuların kaçmasını sağlığınızı bir at oradan onları oklarla savuşturdunuz. Yani onlarla savaşarak kardeşimizi kurtarmış olduk. Sıradaki. Birini tıkan ve kurtarma görevi için kardeşinle yola çıkmaya hazırlanıyorsun. Karakterlerini oluşturuyorsun. Hazırsan bitir Şunu tıklayabilir falan fişman feşmeken. İsmini yani ismini gir. İsmim Osman. Osmanlı İmparatorluğunu kuracağım. Burada seçtiğimiz şeyler falan var. Geçelim sıradaki. Burada çok kolay çok kolay çok kolay zorluk seviyesi bunlar. Adam toplama zorluğu çok kolay kolay kolay kolay kolay. Ölmeyi etkinleştir. Ya, ölmeyelim. Ölmeyelim. Bu kadar badire atlatmışız. Bundan sonra da ölmeyelim bari. Oyunu başlat diyelim. Ve oyunumuz artık yavaş yavaş başlasın. Mount and Blade 2 Banner Lord maceramız başlasın. Yani karakterimizi oluşturduk arkadaşlar. Bundan sonrası artık. Bakalım nasıl gelecek. Evet oyun ekranımız geldi. Bu herhalde bizim birader. Baldimos adı. Kardeşim 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız? Her zaman abi. Her zaman hazırız. Evet, ne diyelim? Parkuru deneyeceğim. Eğer gerekirse savaşabileceğim bilmem gerekiyor. Eğitime devam et. Kaybedecek zamanımız yok. Eğitim geç. Sence akılıncalara yetişmeyi miyiz? Savaşa nasıl hazırlanmayız? Bu iki seçenek zaten bize bir şeyler diyecek. Parkuru deneyeceğim. Bir görelim parkuru falan filan. Evet. Valdimosu konuşmaya devam etmeye gerek yok. Bu şurası mı parkur? Burada at var. Burada dövüş var. Ata girelim. İlk bir, bir eğitim alanına girelim. İleri seviyor. Bayağı da bir eğitim var galiba. Bu at. Arkadaşlar. <gülüyor> evet at. Gerçekten de benziyor. Atlı okçuluk eğitimi. Seçelim. Yani atta giderken ok atacağız herhalde. Ya da atmayacağız mı? Şöyle. Çok güzel de. Ha ata bin. Yukarıdaki yazıyı çokmadım bu arada. Ataneyle biniyoruz. Atabin. Tap tuşuna basılı tutularak eğitim anlarında ayrılabilirsiniz. F. Atabin. Evet. Atta giderken o ok katmak. Yani bu da biraz zorla attık yine oraa. Evet be. Yani tabi söz konusu Türkler olunca okçuluk bir böyle damarlarımızda var bizim. Şimdi mesela bu oyunu bir Alman oynasa böyle ok atabilir mi? Atamaz. O ne lan yanlış şey vurduk galiba. Neyse çok önemli değil. O oh, nereye var? Aha vurduk onu da. Gardaş, gardaş. Vurduk mu? Vurduk vurduk. Evet, şimdilik eğitim turunu oynuyoruz. Atık. Kontroller zor değil arkadaşlar. Onu şu anda onu da size bildireyim, belirteyim. oyunu oynarken de kaç tur atacağız? Kulu var kaç metre? Evet, ben giriyordum ha atla birlikte. Kanka yani o ne kadar ortalasanız da muhtemelen oku öyle atmıyorsunuz. Yani tam böyle hedefte olsa bile zaten saçmalıyor bazen. Herhalde çok fazla basılı tutmayacaksınız. Neyse vurduk onda. Evet bitti. Eee temizlendi. İki tane oldu mu ya? İki tane sanki ben iki tane kaçırmamıştım ama neyse çok da önemli değil. Evet şimdi Atla eğitimimizi bitirdik. Z ile ya da ata bakarken F ile basarak atından inebilirsin. Z'ye basalım. Ha, başka bir eğitim alanına git ya da silah seç diyor. Şunları da seçelim. Atın üstünde kılıçlı eğitim. Binelim atımıza. Bu arada <gülüyor> Atın şöyle sürüklenmesi falan çok hoş değil ama da dediğim gibi oyun erken erişimde. Bu arada okları da alabiliyoruz galiba. Neyse. Evet gidelim bakalım parkur başladı. Wow, bunlara mı vuracağız? Vuramadık. Kaçırdık. Neyse. Biraz zor ama imkansız değil. Okla daha kolaydı açıkçası. Oh. Yine kaçırdık. Neyse. O da gitti. O da gitti. O. Arkadaşlar bu oyun erken eşinden çıksın. Bir daha oynarız bir bakarız yani ne olacak ne bitecek. Hani grafikler ne derece düzenleyecek? Çünkü bakıyorsunuz yanına geldiğinizde bu neyse artık bunların bir yanlış şişiyor yani. Kula alıyorlar sanki. Ha. Yani herhalde biz bu. Şeyleri daha öldürmeye hazır değiliz benim gözlemlediğim kadarıyla. Eğer RPG yani rol yapma oyunlarını seviyorsanız deneyimleyebilirsiniz. Şu anda fiyatı da çok uygun arkadaşlar. Steam'de 130 lira mı öyle bir şey yanılmıyorsam. Erken erişimde olduğu için bir %10 indirim söz konusu. Bunu da size dipnot olarak belirteyim. Aha. Yürü, at. Yani erken indirimden çıktığında biraz daha fiyat artacak. Yani olur 10 lira. Gerçi çok bir artış olmaz da. Bu şu anda millet çılgınlar gibi bunu oynuyor yani. Sosyal medyaya falan da baktığınızda giremedik içeri ya. Allah Allah. İnattan in. Tamam yeterli bu kadar. At üstünde kılıç eğitimi. At üstünde mızrak eğitimi. Mızrak nerede? Ha, burada mızrak. Ya, mızrağı da seçelim. Atımızın üstünde bir de mızrak eğitimimizi alalım. Yani bu da eğitim eğitimdir arkadaşlar. Evde eğitim. Güzel yani. Evet, parkur başladı. Wow. Olmadı. <gülüyor> yani. Bak, şimdi buradan sonra dövüşe gireceğim. Yine olmadı. Eğer beğenirseniz bu oyunu... Şimdi çünkü bu yayın muhtemelen bu hazırlık aşaması ile geçecek. Ee, bir yayın daha yaparız Bannerlord ilgili. Hani oyunun oynanışına dair falan hani alalım mı kafamıza soru işaretleri kaldı nasıl olur alsak gibi sorularınız varsa arkadaşlar dediğim gibi bir e, yayın daha yaparız dilerseniz onu zaten kıramayız 9 23'te 9 vurduk. Bir tane daha rat olmadı. Çok keskin yerlere koymuşlar ya öyle kolay vurulacak yerlerde değil yani. Ben lot Arkadaşlar bu oyun yani e, size birçok imkan veriyor. Hani belli bir hikaye olmadığı için ticaret yapıyorsunuz, ordu kuruyorsunuz vesaire vesaire ben oynamadım ama hani oynayanlar bunu belirtmişler. Oyunun ilk başlarında ticaret yapın falan diyorlar hani böyle intikam peşinde çok fazla koşmayın. Ticaret yapın, para kazanın ondan sonrası gelir diyorlar biz de Yani en azından ben de öyle yapacağım. Evet neyse bu eğitimimiz de bitti. Evet atlı dövüş eğitimini tamamladık şimdi buradan. Çıkalım artık. Yani burada bir e, eğitimimiz kalmadı bizim herhalde. Şunu arkamıza koyalım şöyle. Bakayım buralardan geçiş var mı? Yok herhalde o. ilk girdiğimiz yerden tekrardan diğer taraftaki eğitim yuvamıza geçiş yapacağız. Yani buradan evet kılıçlı eğitime girmeye hazırız. Evet şimdi bir de e, kılıçlı eğitime girelim. Zaten at sürme dinamiklerini gördük. Oyunun grafiklerini falan az çok gördük arkadaşlar vide şimdi kılıç eğitimimize girelim burada kılıç kalkan neymiş bu kılıç ve kalkan eğitimi yes gel bakalım evet şimdi bakalım eğitmene git gidelim soldan savur hadi vur vur he vurmuyor Geldi. soldan saldır <Gülüyor> yukarıdan saldır aşağıdan saldır yani biraz fantastik bir kılıç kullanma şeyi var ama alışınca herhalde daha şey olabilir uzun kılıç bakalım bu ağır kılıç herhalde yani soldan savunmuş bende saldırı anladım hop ya bu savunma olaylarına çok anlamadım açıkçası. Yani tut şey yap diyor. Ama o sol tarafa sürükle diyor ama her zaman da şey yapmıyor. Soldan saldır. Sağdan saldır. Yukarıdan saldır. Ha, anladım. Şöyle yukarı çay basınca öyle saldırıyor. Aşağıya doğru mozun dirip basınca saldırıyor. sağ doğru ve sola doğru kaydırdıktan sonra da saldırıyor. Anladık. Tamam bunu da anladık. Cida eğitimi, yay eğitimi, kundaklı yay eğitimi, menzilli eğitimler. Onlar neredeymiş? Diş diş diş. Bunlar neymiş? Bu ney? Bakalım. Mızrak ve... Kalkan. Heh gel hadi bakalım. Eğitmen. Hadi eğitmeni. Eğitmen bir dur ya bir. Aa. Eğitmene bak. Direkt vurmaya başladı ya. Eğitmen bir sakin olaydın ya. Aa. Eğitmene vurdum. Eğitmenin zayıf noktası alt kısım var. <gülüyor> ya ben bu tarafa... Allah Allah. Aha! Vur! Vur! Yere düşeni yine dost olmaz. Yani Mount and Blade güzel iş çıkarmış bizimkiler açıkçası. Hadi. Mount diremedik. Vur, vur Sen gel biraz deyip ben... He çalak etmeni yemişim ya ben de. Saatlerdir var ya. Ama bak adam da diyor ki adam ben seni kılıcımla eğnemim. Başka bir şey gerek yok diyor. Adam bam bam vuruyor yalnız Dayı bir dur be. Vallahi Nefes almadan dalıyorsun ya. Dur arada nefes al ya. <gülüyor> ya işte. Ne oldu ikiniz birden mi geleceksiniz? Yok eğitim başarı tamamlandı. Çıkın bakayım şöyle bir. Herkes akıllı olsun, herkes adlini bilsin yani. Manzrak ve Kalkan ile, Kılıç ve Kalkan ile. Ya bence tamam ya ben iyiyim yani. Ya eğitimine falan gerek yok diye düşünüyorum. Gidelim tamam yeterli bence. Bence tamam yani eğitim. Eğitimden çıkmak için taba baslıyordu. Taba basalım çıkalım. Yeter yani ben. Yeniyorum herkesi. Şu anda kendimi hazır hissettim. Arkadaşlar, cık, tam heyecanlı yerinde belki de programı bitiriyoruz artık yavaş yavaş. Ee, Mount and Blade Bannerlord, yani olmuş diyebiliriz. Ee, RPG sevenlerin deneyimlemesi gereken bir yapım. Tabi biz daha hikaye tarzına geçemeyecek, eğitimi anca bitirdik. Fakat gördüğünüz gibi e, hani at sürme dinamikleri olsun e, ne bileyim biraz daha farklı böyle çıkış diyelim şuradan. Erkek kardeşim diyor ki başka bir şey yapmana Erzaktan buradan kuzeyinde erzak alabileceğimiz yardım bulacağımız bir köy var. Sen de benden daha iyi bir olduğuna göre önden sen daha iyi olur. Ee, ne diyor? Kalabiyada gezinmeye hoş geldiniz. Tamam. Yani sonuç olarak şöyle duralım. Beklesin. Sonuç olarak bu da erken erişimde. Bunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla Erken erişimden çıktıktan sonra farklı bir hal alabilir diye düşünüyorum. Ve diğer rol yapma oyunlarına diğer RPG oyunlarına benzemediğinde size zaten daha önce belirttim. Tamamen kendinize hikayenizi yaratıyorsunuz ve kendi hikayenizi oynuyorsunuz. Bu açısından da önemli bir yapım diyebiliriz arkadaşlar. Monster'ın katkıları ile sunduğumuz Oyun Canavarı programının ikinci bölümünün de sonuna geldik. Dediğim gibi bir sonraki bölümde muhtemelen Resident Evil 3 Remake ile karşınızda olabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.